Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü Rusya Suudi Arabistan maçıyla başlıyor. Cuma günü en önemli maçı B grubunun ikinci maçı olan Portekiz İspanya maçı olacak. Dünya Kupasının ikinci günü oynanacak. Bu maç Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. İki takımın analizlerine geçelim. Portekiz 2016 Avrupa Şampiyonu fakat Dünya Kupasını hiç kazanamadılar. 2. 2006 yılında turnuvayı dördüncü olarak bitirdiler. Dünya Kupası 2018 için 4 hazırlık maçı yaptılar. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgileri var. En büyük kozları tabii ki de Cristiano Ronaldo'dur. Portekiz mücadeleci ve pes etmeyen bir futbol oynuyor. Takım savunması da gayet başarılı. Yüksek ihtimalle gruptan çıkabilirler. İspanya analizine geçersek, Dünya Kupası'nın tecrübeli ekibi İspanya. Turnuvaya 15. kez katılıyor. Dünya Kupası'nı 2010 senesinde kazanan ekip. 2018 Dünya Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor.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 grubundan rahatlıkla çıkacaktır. Çünkü B grubunun diğer takımları Fas ve İran.